İpekalı ve Rafineri Merkezi Körfez İzmit'in batı sahilinde, kara ve demir yolları üzerinde, Kocaeli'nin Körfez ilçesi yer alır. İlçede Tüpraş gibi büyük sanayi kuruluşları bulunur. Hereke sahilindeki Kayser Wilhelm Köşkü, İstanbul'daki Yıldız Sarayı'nın bir minyatürü. İlk günkü çizgileri ve güzelliğini koruyor. Köşk, Alman İmparatoru Wilhelm Kaiser'in 1884 yılında Türkiye'ye yaptığı gezide dinlenmesi için yapılmış. Kaiser Wilhelm Köşkü'nün hemen arkasında Osmanlılar döneminde kurulan halı ve kumaş fabrikası yer alıyor. 1843 yılından günümüze kadar geçen bir asır içinde ürettiği ipek ve günlü halılarıyla dünya halıcılık literatürüne girmiş. Bugün eskisi gibi olmasa da Harekeke İpek Halıları Türk halıcılığını yıllarca dünyaya tanıtmış. Gölcük. Kocaeli'nin önemli ilçelerinden biri de İzmit'e 16 kilometre uzaklıkta İzmit Körfezi'nin güney sahilinde Samanlı Dağları'nın eteğinde yer alan Gölcük'tür. Cumhuriyetin ilk yıllarında kurulan askeri tersane ilçenin gelişmesinde önemli bir rol oynamış. Gölcük Donanma Komutanlığı Türk denizciliğinin ana üssüdür. Doğal güzelliği, yeşil dağları ve pırıl pırıl akan dereleriyle gönüllerde taht kuran Gölcük'ün tarihinde çok üzüntülü dönemlerde yaşandı. Gölcük açıklarında fırtına sonucu vatan Üsküdar vapuru faciasında yüzlerce gölcüklü körfezin karanlık sularına gömülmüştü. Asrımızın en büyük deprem felaketi de Gölcük'te yaşandı. Merkez Üssü Gölcük olan 17 Ağustos depreminde Düzce'den İstanbul'a kadar olan bölgede binlerce vatandaşımız hayatını kaybederken on binlerce kişi sakat kaldı. Kocaeli bölgesinde birçok yerin haritası değişti. On binlerce ev ve iş yeri yıkıldı. Sahilleri denize kaydı. Merkez Üssü Gölcük olan 17 Ağustos depremi deprem gerçeğini zihinlerimize kazadı depreme karşı önlem alınmasını hatırlatıyor. Üsküdar vapuru faciası ve Gölcük depreminde hayatlarını kaybedenleri rahmetle anıyoruz.